Bir vektör alanının rotasyonelinin nasıl bulunduğunu göstermeden önce rotasyonel kavramını biraz anlamaya çalışalım. Buraya iki boyutlu bir vektör alanı çiziyorum. Üç boyuta da çıkabiliriz ama kavramı oluşturmaya çalışırken iki boyutta kalmak, e, çalışmak daha iyi olacaktır. Kafalar karışmasın. Şimdi bakalım. x ve y eksenlerini daha işaretlemedim. Burası x, burası y. y küçükken vektörümüz x yönünde gidiyor. y biraz artınca vektör de biraz uzuyor. Gördüğümüz gibi y yönünde gittikçe vektörlerimizin x bileşeni büyüyor ve belki de x yönünde vektörler sabit. x değeri ne olursa olsun uzunluk değişmiyor. Buna göre bir y değeri için x bileşen vektörünün uzunluğu aynı kalabilir. Demek istiyorum ki vektör alanı şuna benzeyebilir. Sayıları uyduruyorum. Belki denklemi y kare i olabilir. Böylece x yönündeki uzunluk y değeri cinsinden bir fonksiyon olacak ve y değeri arttıkça X yönündeki uzunluk, Y yönündeki uzunluğun karesiyle orantılı olarak artacak. Ama bir X değeri için X yönündeki uzunluk aynı kalacak. Çünkü bu uzunluk Y'ye bağımlıdır. Dolayısıyla X'i büyütsek bile uzunluğumuz değişmez. Unutmayın ki bunlar vektör alanımızda örnek olarak alınan bazı noktalar. Neyse, bu vektör alanını anlamak için bu kadar yeter. Şimdi size bir soru sorayım, diyelim ki bu vektör alanı bir sıvının farklı noktalardaki hızını gösteriyor. Mesela bir nehire bakıyoruz gibi düşünebiliriz. Küçük bir dal parçası aldık, sıvının içine şöyle attık, evet, dal parçasını da çizelim. Tam şuraya koydum diyelim. Şimdi dal parçasına ne olacak? Bu noktada su sağa doğru hareket ediyor. Dolayısıyla dal parçasının bu kısmını sağa itecek. Dal parçasının üst kısmında su yine sağa doğru ama daha hızlı olarak akıyor. Dolayısıyla dal parçasının üstünü de sağa itecek. Ama üst kısım alttan daha hızlı itilecek öyle değil mi? Peki o zaman ne olacak? Dal parçası dönecek. Bir süre sonra dal parçası şöyle görünecek. Alt kısım birazcık sağa hareket edecek ama üst kısım sağa daha çok hareket etmiş olacak. Dal parçasının tamamı sağa kaymış ama biraz da dönmüş olacak. Biraz daha zaman sonra, bir süre sonra belki de böyle görünecek. Bunun sebebi vektörlerin hareket yönümüze dik bir yönde artıyor olması. Bu basit örnekte tüm vektörler x yönünde uzanıyor. Ama vektörlerin uzunluğu y yönünde artıyor değil mi? Akış aynı yönde ama farklı büyüklükte olunca her obje döner değil mi? Şimdi bunu düşünelim. Eğer bu vektör alanının y'ye göre kısmi türevi değişiyorsa, bu, y değerimiz değiştikçe vektörlerimizin x bileşeninin uzunluğu da değişiyor demektir. Dolayısıyla değişik y yüzeyleri için farklı hızlar varsa x yönde hareket eden bir obje dönecek. Suda duran objenin üzerinde bir tork etkisi gibi de düşünebiliriz. En çarpıcı örnek şu olurdu. Başka bir vektör alanı çizeyim eğer durum şöyle olsaydı. Aşağıda böyle ve böyle ve sonra da küçülüyor. Belki yön değiştiriyor şurada ve vektör alanı böyle devam ediyor. Buna göre şu yukarıdaki kısım hızla sola gidiyor. Eğer buraya bir dal parçası koyarsanız sağa doğru hareket etmekle birlikte şu kısmının sola, şu kısmının da sağa çekileceğini görebilirsiniz. Dal parçası dönecektir ve dal parçası üzerine etki eden torku göreceksiniz. Peki buradaki kavram nedir? Şimdi daha öncekinden farklı olarak bir vektörün hareket yönüne dik yönde nasıl değiştiği ile ilgilenmeye başladık. Skaler ve vektör çarpımı nasıl öğrenmiştik? İki vektörün skaler çarpımı, iki vektörün bir arada ne kadar hareket ettiğini söyler. Vektör çarpımı ise iki vektörün dik bileşenlerinin çarpımı gibidir. Umarım bu örnek, rotasyoneli anlamanıza biraz yardımcı olmuştur. Çünkü rotasyonel, dönme etkisini ölçer. Şöyle sorabiliriz. Bir vektör alanının bir noktadaki rotasyoneli nedir? Ve bunu görselleyebiliriz. Bir dal parçasını şuraya koyarsanız, şimdi dal parçasına ne olur? Dal dönerse ve rotasyonel varsa, dönme miktarı ne kadar fazlaysa, rotasyonel de o kadar fazladır. Diğer yönde dönerse rotasyonelin yönü eksidir. Torkta olduğu gibi şimdi yön bizim için önemli. Saat yönüne mi dönüyor yoksa saat yönünün tersinde mi dönüyor bu bizim için önemli olduğu için sonuçta vektörel bir miktar elde edeceğiz değil mi? Bunlar artık sizin için bir bütünün parçaları haline gelmeye başlamıştır umarım. Bu del işlemcisini daha önce de kullanmıştık. Bunu bir vektör işlemcisi olarak düşünüyoruz. İyi yönünde bir şeyin kısmi türevi artı j yönünde bir şeyin y'ye göre kısmi türevi, artı 3 boyut varsa, k yönünde z'ye göre kısmi türev. Bu işlemi, skaler veya vektör alana 3 boyutlu bir fonksiyon gibi uyguladığımızda, bunu skaler fonksiyonla çarpıp gradyanı elde etmiştik. Vektör alanı ile iç çarpımını aldığımızda, vektör alanının diverjansını elde etmiştik. Bunu biraz anlamış olmanız lazım. Önceki videoları tekrar izleyip skaler çarpım ve vektör çarpımının karşılaştırılmasını hatırlamak isteyebilirsiniz. Skaler çarpım, iki vektörün bir arada ne kadar hareket ettiğini ölçüyordu. Del işlemcisinin vektör alanıyla iç çarpımını aldığınızda, vektör alanının ne kadar değiştiğini buluyordunuz, öyle değil mi? Türev zaten kısmi de olsa, normal de olsa değişim hızını belirtir. X'e göre kısmi türev, x yönünde değişim hızıdır. Skaler çarpımı aldığınızda, hareket yönünde değişim hızının ne kadar arttığını bulmuş olursunuz. y yönündeki değişim hızım, y yönünde ne kadar artıyor? Diverjansı ölçmemize yardımcı olması gayet makul. Hatırlarsanız, bu vektör ise, x yönünde arttığında vektörler artar. Bir nokta aldığımızda, bu noktadan çıkanlar, girenlerden fazla ve buna göre pozitif diverjans var diyorduk. Bu mantığa uygun bir durum. Çünkü, x yönünde gittiğinizde vektör uzunlukları da artar. Neyse kafanızı şimdi daha fazla karıştırmak istemiyorum. Şimdi vektör yönündeki değişim hızı ile ilgilenmiyoruz. Vektöre dik yöndeki vektörlerin uzunluklarındaki değişim hızını bulmaya çalışıyoruz. Buna göre rotasyonelin del işlemcisi ile vektör alanının vektör çarpımı olduğunu tahmin etmişsinizdir. Eğer böyle tahmin ettiyseniz doğru bildiniz. Vektör alanının rotasyoneli böyle bulunur. Ve rotasyonel alanın ne kadar döndüğünü veya alanda bir obje varsa alanın tork uygulayarak o objeyi ne kadar döndürdüğünü ölçer. Çünkü objenin farklı noktalarında ayrı yönde farklı büyüklüklerde vektörler var. Evet daha fazla kafanızı karıştırmayayım. Umarım gösterdiğim örnek mantıklı gelmiştir ve ben de 9 dakikayı doldurdum. Bir sonraki videoda rotasyoneli hesaplayacağım ve birkaç örnek daha çizeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.